selam kova ve balık arkadaşlarım şengüne sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili kovalar ve balıklar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım yeni yılınızı kutluyorum şöyle sağlıklı sıhhatli mutlu bir şekilde sevdiklerinizle birlikte bolluk bereket içinde hayırlısıyla 2020 yılını yaşamanız dileğiyle diyorum sevgili kova ve balık arkadaşlarım ha, bu nedir şengül derseniz sevgili arkadaşlarım şöyle 2020 yılının 12 aylık sürecinde içimden geldi yapmak istedim Gördüğünüz gibi doğal taşların sizlerin kaderine bakacağım. Bakayım tabi kişi özel değil bu. Örneğin tabii ki önce kova'dan başlayacağım için sevgili arkadaşlarım. Kova arkadaşlarımın hayatında 12 aylık süreçte en çok azınlıkta olan ne? Çoğunlukta olan ne? Bunun sizlere açılımını yapacağım bakalım. Neler çıkacak sevgili arkadaşlarım? Sonradan tarotumda mesajlar verecek sizlere. Kaderinizde en çok ne ağırlıktan? Birazcık usulüle karıştırırken sevgili kova ve balık arkadaşlarımı çay pala aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Linkler videonun altında mevcut bulunacaktır. tıkladığınızda kanalıma ulaşabilirsiniz. Orada da 12 çay bardağının sizler için yüklemesini yaptım. Aşk mesajları, yıllık aşk mesajları verdim sevgili arkadaşlar. Daha sonra yıllıkları da yükleyeceğim sizlere çay bana aşk hayatınız kanalıma bekliyorum önce kova arkadaşlarımdan başlıyorum sıralı onlar olduğu için ardından da balıklara geçeceğim bakalım taşlarım bu taşlarım sizlere de gösterecek ama şans var kova sevgili kovalar Hadi bakalım yoğunlukta ne varmış benim kova arkadaşlarımda ben de bir kova olarak yani şunlar gelmesi olmayacak sevgili arkadaşlarım illaki gelecekler gelsin. Ne ya yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyoruz. Sevgili Kovalar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah 2020 yılı şöyle çok güzel geçer hayatımızda. Geçecek ama bak şans var. Şans, şans taşı geldi. Her zaman herkese gelmeyen taş. Sevgili Kovalar, Sizle birlikte benim için de aynı şey geçerlidir. Hmm, umutlar var, güzel. Çok güzel. Umutlar, hayaller süper. Merkezde sıkıntımız da var. Evet, yeşil yeşilin yanına bırakalım. O da fark etmiyor. Evet, sevgili kovalar. Kaderdeki ağırlık. Yani kaderdeki ağırlık derken alım gücü tabii ki yine her zamanki gibi fazlalıkta. Güzel. Evlilikler, ilişkiler de çok ağırlıkta geldi sizlerde. Hastalık bir tane geldi güzel sağlığımız da yerinde olacak bir tane çünkü geçersiz içerisi hastalık taşlarıyla dolu olmasına rağmen bir tanecik geldi ama şunu da söyleyeyim tabii ki dört dörtlük sağlık olmadığı için mutlaka bir yerlerden bir rahatsızlıklar baş gösterebilir ama ve lakin şöyle bir şey var derin öyle sizi yanlış anlamayın sevgili arkadaşlarım ölüme getirecek ...sizi korkutacak derecede hastalıklar baş göstermeyecek rahat olun. Sağlık açısından enerjiniz yerinde ama yapacağınız burada tabii ki kendimizi salmamak... ...ne kadar enerjimiz yerinde olsa da beden sağlığımız yerinde olsa da küçük çaplı rahatsızlıklarla karşılaşacağız. 2020 yılı içinde yine de sağlığı elden bırakmamak için onu kaybetmemek adına doktorlara başvuracağız. Bir yerimizde ağrı varsa hemen hastaneye koşacağız bakımımız neyse bunu yapacağız hastalık yok sizde güzel korkutucu bir şey yok sağlık güzel geldi hayaller gani gani çok güzel ben de hayalciyimdir çünkü ben de kovayım sevgili arkadaşlarım hayaller süper tamam umutlar biraz düşük umutlar derken hedef belirlemişiz kariyer hedefi belirlemişiz bir isteğimiz var bir hedef belirlemişiz biraz o konuda sıkıntımız olabilir acaba ben hedefime ulaşabilir miyim gibi burada iki taş geldi. ama velakin aman Allah'ım. Şans soyunlarında şans, miras beklemediğiniz yerden. Sevgili arkadaşlarım, hiç beklemediğiniz yerden elinize bir şeyler geçebilir. Bekar bayansınızdır, bekar bey kardeşimsinizdir. Maddi durumu güçlü kişiler yolunuza çıkabilir kısmet olarak. Bu da bir şansdır. Maddiyatla alakalı şansınız var bol bol yine de her şeye rağmen şans oyunlarını deneyin sevgili kovalar şansınız var haberiniz olsun maddi konularda şanslısınız iş konularında şanslısınız parada şanslısınız dediğim gibi hedef biraz az hedefe ulaşma konusundaki duygularınızda biraz düşüş olabilir iki tane geldi çünkü onun da size mesajını ne yapmanız gerektiğini tarotum söyleyecek sevgili kova arkadaşlarım gelelim ilişki ve evliliklere sevgililere %20 civarı hatta 25 diyebilirim biraz 20'nin de üstünde evlilerde, sevgililerde sıkıntı görülüyor. Onun dışındakilerde kesinlikle sıkıntı görülmüyor. Gayet sağlam evlilikler, sağlam barışlar, sağlam tanışmalar hayatınıza yeni girecek kişiler için. Hepiniz için söylüyorum yalnız, bekar, evli, pilotonik hepiniz kova burcuna bu sözlerim sevgili arkadaşlarım güzel sağlam evlilikler yapacaksınız. Biraz %20'nin üstü 25 civarı sıkıntılar var. Bu konuda da ne yapmanız gerektiğini sizlere tarotum söyleyecek. O doğrultuda hareket edin. 5 tane de iki yüzümüz geldi. Onlar siz olmaz zaten. Onları ben normal karşılıyorum artık. Bu komşumuz olabilir. Arkadaş olur. Akrabalar hayatımıza girip çıkan, çevremizde dolaşan tipler, yalan dolan, bizlerin mutluluğunu alt üst etmeye çalışan köstekçiler bu tipler sevgili arkadaşlarım buyurun ikiyüzlüler samimiyetsizler hayatımızda dahil olacak yüzde elli buyurun gelelim alımlara alım neymiş ev araba gibi dükkan gibi iş kurma gibi gayrimenkul zine eşyaları mücevherler hayatımıza alacağımız kendimizi güçlü hissedeceğimiz bakın alımlar bayağı bir fazla güzel alımlar fazla 2 4 5 hmm, burada da %50 geldi. Tıpkı ilişkiler gibi alım fazla ama velakin ne kadar güç yapsak da, ne kadar mal sahibi olsak da %50'sinde sıkıntı var. Haberiniz olsun sevgili Kova arkadaşlarım. Neymiş bu sıkıntı? Miras durumları olabilir. Karşınızdaki kardeşiniz de olsa, akrabanız da olsa sizinle bir parçayı bölmek istemeyebilir bunlar bizim toplumumuzda olan şeyler biz öyle bir zihniyete sahibiz ki sevgili arkadaşlarım şu destenin hepsi benim olsun kardeşin bir şey almasın akrabamın bir şeyi olmasın gibi durumlarla karşılaşabilir %50 kova arkadaşlarım bu tür sıkıntılar veya kredi çekersiniz kendinize güvenirsiniz birilerinin aklına uyarak güvenirsiniz ev alacaksın yan alacaksın, ev alacaksın, araba alacaksın, bir şeyler almaya çalışacaksın aa bir bakıyorsun ki krediyi çektin ortada bıraktılar sizi borçların içerisinde böyle bir %50 ferah %50 sıkıntılar çıkmış bunlarla alakalı da ne yapmanız gerektiği konusunda uyarı sizlere tarotumdan gelecek aynen uygulamaya çalışın yalnız şuradaki şans ama yani sağlık süper sevgili arkadaşlarım merkezde de Merkez nedir evimiz hanemiz özelimiz iç dünyamız evet sıkıntılar çıktı günlük sıkıntılar çoluk çocuk sıkıntısı eş sıkıntısı küçük çaplı maddi sıkıntılar baş ağrıları gibi bunlar hayatımızın vazgeçilmezleri sevgili kova arkadaşlarım şimdi bunları aşmak için bunlardan kurtulmak için ne yapmamız lazım bizlere tarotum ne mesaj verecek bakalım mı Önce merkezdeki sıkıntılardan başlayalım bakalım. Şu küçük sıkıntıyı nasıl hayatımızdan atabiliriz? Nasıl aileden fırlatıp atabiliriz? Ne yapmamız lazım? Hedef belirleyeceğiz. Dikkatli olacağız. Hedefimizi belirleyeceğiz. Ailemizin elinden sıkı sıkı tutacağız. Sıkıntılara arkamızı döneceğiz. Tamam. Hedefimizi belirlediğimiz an kavga yok, gürültü yok, öfkelenmeyeceğiz, şeytana uymayacağız anlayışlı bir şekilde hedefimizi belirleyerek sağlam adımlarla mutlu bir şekilde geleceğe doğru zafer zafere gideceksinler. Sevdiklerimizin elinden tutacağız, kavga etmeyeceğiz, tamam? Affedici olacağız sevgili arkadaşlarım. Eşimiz hata yapabilir, çocuğumuz hata yapabilir, an her, her şey olabilir. Affedici olacağız, tamam? Affettiğimiz takdirde hedefimizi de belirlersek, o doğrultuda hareket edersek mutluluklar gelecek zafer gelecek aile içine sevgili kovalar hadi bakalım onu da anladık şimdi hayallerden bir başlayalım hayaller var çok güzel hayaller kuruyor kovalar bu hayallerinize ulaşmanız için tarotum sizlere ne önerecek ne yapmanız lazım bıkkınlık yok bıkmayacaksın öyle hayal kurmaktan sakın bıkma hayallerini kur Bitmiş bir şey yok. Öyle hemen bu gece hayal kurmakla bir hafta içinde hayaline kavuşamazsın diyor. Gerçekler söylüyor bunu. Sakın bıkma, usanma. Zannetme ki olmuyor, olacak. Biraz sabırlı ol. Bak ilahi adalet sana hayallerinle ilgili gereken kupayı, eli uzatacakmış sevgili kova. Yani ne yapacaksın? Usanmayacaksın, bıkmayacaksın Kendini bunalımda hissetmeyeceksin tamam. Şanslı yere doğru gideceksin. Dengeni kaydırma. Ne de olsa kurduğumuz hayal. Öyle hayallere hemen kavuşulmuyor. Kavuşacaksın ama merak etme tamam mı? Biraz sabır ardından başarı gelecek. Hadi bakalım. Hayaller işte bu. Hayallerine kavuşacaksın yalnız. Hayallerini sıraya al. Şuradaki gördüğün hayallerin hepsine kucak açamayız. Bunu yapmışız burada bunu yapma tamam mı? Hadi bakalım. Hayallerine kavuşmak için bıkmayacaksın, usanmayacaksın ama sırayı alacaksın. Sırayla hayaller senin olacakmış sevgili Kova arkadaşım. Sağlık güzel geldi. Ama velaki yine de bir rahatsızlığımız var. Yok değil. Geçmişten bugüne gelen bir rahatsızlık bu. Bu rahatsızlık karşısında tarotum sizlere ne öneriyor? Ne yapmanız lazım sevgili Kovalar, ben de içinde dahil. Buyurun. Barışçıl ol diyor. Kabullenici ol rahatsızlığımız her neyse kabullenici ol sağlığını sahiplen kendine vücuduna bünyene jimri sakın olma kabullenici ol rahatsızlığın kalıcı ise ölümcül değil de hafif çaplı süründürücü diyelim sevgili arkadaşlarım değil mi? bunu kabul et ama ne olursa olsun yine de sağlığını sahiplen jimrilik yapma vücuduna jimrilik yapma kabullenici olursan uzlaşırsan sağlık, mutluluk, gelecek diyor. Sürpriz, enerji, sürpriz, güç, vücuduna, bünyene, hücrelerine gelecekmiş sevgili Kova arkadaşım. Tamam. Hadi bakalım. Şans, elinize şanslar geçecek. 2020 yılı içinde maddi olarak buyurun. Geçmişin kura bitti. Buraya geldikten sonra bu kart geldi. O yüzden burası için geçerli. Kartımız der ki Değişim, zenginlik, bolluk geliyor. Geçmişim kurağı bitti. Artık kurak topraklarınıza yağmurlar yağacaklar Aman Allah'ım işte bu. Bunu da bırakacağım. Çünkü buraya geldi. Zenginlik taşına geldi. İşte bu güç geldi sevgili kovalar. Zenginlikle alakalı, maddiyatla alakalı dilekler mi tuttun? Dualar mı ettin? Çok mu mücadele verdin? Duan kabul olmuş güzelim. Güzel kardeşim Artık her şey geride kaldı Tamam Akıllı hareket edeceksin Eline geçenleri çarçur etmiyorsun Güç elde edeceksin Verim geldi mutluluk geldi Hadi bakalım sevgili arkadaşım Şimdi hedef belirledin İş kuracaksın Kariyer peşinde ilerliyorsun Bir şeyler peşiniz, bir hedefin amacın var Amac için Sizlere tarotum ne öneriyor Sevgili kovalar Hadi bakalım işte bu ilk etapta diyor hemen eline geçmeyebilir ama hayal kırıklığı yaşama kurumuş bir şey yok sen hedefin peşinden koş kartımız da der ki her şey bitmedi ben her şeyi yitirmedim der bakın uyanık ol akıllı ol atik ol der bu kartımızda böyle perişan bir vaziyette bekleme yine de aynı şekliyle ısrarla hedefinin peşinden koş diyor sevgili kova arkadaşıma Sakın hayal kırıklığı yaşama, karamsar olma, canlı ol, canlı olursan, umutlu olursan, hedefinin peşinden önce kendine, hislerine, aklına güveneceksin, sonra evrenin izniyle evrene güvenerek yardım görmek demektir. Yardım göreceksin, evrenin yardımını alacaksın, sana yardım elleri uzanacakmış, hedefine ulaşmak için. Sevgili Kova, hadi bakalım kadersel olarak zaten hedefe gideceksin şansa gidiyormuşsun daha ne olsun çok güzel geldi gelelim ilişkilerinize ilişkilerdeki sıkıntıları atlatmak için ne yapmanız lazımmış şeytana uymuyorsun kavga gürültü yapmıyorsun cazibe altında kalmayacaksın içsel mahkeme yaparak sorumluyarak sevgili arkadaşlarım biraz da aile büyüklerinizden destek alarak doğruyu bulacakmışsın doğruyu bulduğun gerçek aşkı, gerçek partneri gerçek işi buldun demektir diyor evrende destekleyecek sizleri şeytana uymadığın süreçte aile büyüklerinize destekleyecekmiş bu şekil mutluluğu yakalayacakmışsın ilişkilerinde gelelim yalancı dolancılara karşı ne yapmanız lazım bu iki yüzlülere karşı kararsız kalma diyor ikilemde kalma. İkilemde kalırsan bazı şeylerden mahrum kalabilirsin. İkilem ne yapsam acaba gibi? ikilemde kalma. Bitti bu kadar. Değiştir. Bitti bu kadar. Değiştireceksin. Bu gereksizler kim olursa olsun onları değiştireceksin. Bitti. Sileceksin hayatından. Ondan sonra mutlu yuva, mutlu birliktelik, mutlu yaşantı gelecekmiş hayatına sil diyor. Değiştirmektir anlaşıldı mı sevgili kova hadi bakalım buradaki yüzde elli alımlardaki sıkıntılar karşısında ne yapmanız lazım sabır göstermen lazım direkt olarak altında bu geldi sabır göstereceksin sevgili kova huzuru yakalamaya çalışacaksın ne yapman konusunda arayışlar yapacaksın doğru olacaksın bakın burada da arayış içindesin Doğruluk peşinde ne yapacaksın? Zaman zaman risk alacaksın. Sizi mallardan mahrum eden, hakkınızdan mahrum eden, sizi kötü durumlara düşüren kişilere karşı sırt döneceksin. Kendine güveneceksin. Ondan sonra hakkın olan sana gelecekmiş sevgili kova arkadaşım. Tamam. Hadi bakalım sevgili kovalar sizleri de tamamladık. Sabırla. Bırakma, hakkını bırakma ama sabret diyor. Sabırla ele geçireceksin. Yine de arayışı da elden bırakma. Geçmiş şifası diyor melekler, sevgili kova arkadaşlarıma. Geçmişinle barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyormuş. Kova arkadaşım, geçmişi şifalandırıyoruz. Hadi bakalım. hakkını size gelecek sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Bunları yaptığınız sürede arayış içinde ol risk al yaramazları sırtını dön sabırlı ol akıllı ol hakkın olan sana gelecekmiş hadi bakalım bitti gereksizleri de değiştiriyorsun yalancıyı dolancıyı hayatından silip atacaksın ancak o zaman huzuru erersin mutluluğu erersin sevgili adaşlarım kovalarım benim bitti sileceksin evet şimdi sıra geldi benim narin balıklarıma bunları böyle yaydık ama bir de toplaması var İkili ikili çekmek durumundayım sevgili arkadaşlarım. Çünkü yüklemelerde sıkıntı yaşadığım için. Artık bugünlük böyle olsun. Şimdi usullerle karıştıralım. Bakalım benim balık arkadaşlarıma burası ne verecek. Önce doğal taşların böyle bir karıştıralım. Bakalım ne geldi. Baklarına. Önce şöyle yeşillerden bir başlayalım sevgili balık arkadaşlarım için. Hmm, alınmaz çıktı tamam. Tamam. İki çok fazla çıktı. Hmm. Umutları yama. Umutlarınız iyi. Sevgili arkadaşlar, umutlar iyi. Hmm. Evet. Geçen sene hiç unutmuyorum. Sizler çok şanslı çıkmıştınız, sevgili balıklar. İnşallah değerlendirmişsinizdir o şansları. Merkez temiz çıktı, sevgili balıklar. Aile içi çok fazla sıkıntılarınız meydana gelmeyecek. Gelse de bile sabun köpüğünden ibaret olacak merkez temiz siyah taş gelmedi biraz rahatsızlık geldi 4 tane sarı taşım geldi hastalık demektir sevgili arkadaşlarım Geç, geçmişten bugüne veya 2020 yılında bir şeyler baş gösterebilir çok da bu sizi korkutmasın ne yapıyorsunuz doktor doktor gezeceğiz çaremizi arayacağız sağlığımızı sahipleneceğiz umutlar devam ediyor hayaller devam ediyor hedef belirlenmiş amaç var çok güzel dörtlü birden geldi hedef var amaç var bu amacınıza ulaşmak için tarotum sizlere bir şeyler önerecek ilişkilerde evlilik çok az geldi ilişkilerde sıkıntılar da çok az geldi sevgili arkadaşlarım iki tane düşünün yani evlilik 100 insanın 20'sinde meydana gelecekmiş 2020 yılı içinde daha çok sevgili olmayı tercih edeceksiniz görüntü bunu gösteriyor ve aynen de doğru çıkıyor bundan hiç kuşkunuz olmasın sevgili balıklar yüzlüler bayağı bir artışta yalan dolan sizlere karanlığa itecek mutsuzluğa itecek tiplerden uzak durmak lazım tarotum gerekeni de size söyleyecek alım da az geldi alım az geldiği için alım derken ev araba gibi gayrimenkul ziynet eşyaları sevgili arkadaşlarım iş kuracaksınız örneğin bu tür biraz azınlıkta ama ve lakin sıkıntısı da az bakın çok az geldi. Yani %5-6 civarı çok az bir sıkıntı var. Alımınız birazcık az. 50'nin üstünde %60 civarı, 55-60 civarı bir alım gücünüz meydana gelecek gayrimenkul açısından. Sıkıntısı da az olacak ama. Yani çok fazla engellerle karşılaşmayacaksınız. Örneğin miras sıkıntınız var. Miras alacaksın, payın var bir yerlerde çok fazla sıkıntı böyle olumsuz şeylerle karşılaşmayacaksın çok az onu da zaten size mesajını birazdan tarotum verecek çok fazla olmayacak yani kaybın olmayacak çok fazla olmayacak gerçekten bir de böyle bir şey var sevgili arkadaşlarım biraz hastalık olarak da sağlığımıza dikkat edelim ama çok da kötü değil iki yüzlüler aşırı ağırlıkta hedef güzel hedefiniz de güzel ilişkilerde evlilik çok fazla değil sevgililiği daha çok tercih edeceksiniz şimdi sizlere bakalım tarotum ne önerecek sevgili arkadaşlarım buradaki gelen kader taşlarınızda sizlere ne önerecek şimdi şöyle bakın merkezde çok fazla sıkıntılarınız olmayacak evde hane içinde sabun köpüğünden ibaret olan küçük çaplı sıkıntılar karşısında tarotum bu sıkıntıların sizlere gelmemesi için her daim ferah bir ortama sahip olmanız için ne öneriyor? Bakalım mı? Hadi bakalım. Dengeli olmaya çalış diyor. Risk alma, sakın kavga etme. Zaman zaman aile içi, faturalar fazla gelebilir. Çoluk çocuk derde olabilir. Eşler, örnek veriyorum. Eşleriniz bir anlık öfkeyle sizlere kötü sözler söyleyebilir. Kızgın olabilirler. Her an her şey olabilir. Anne, baba, kardeş sakın dengeni yitirme bu durum karşısında. Kavgaya kalkma savaşma onlarla savaşma diyor sevgili balık arkadaşlarıma kabullenici ol diyor sakın bakın keskin konuşmalar keskin konuşmalar yapma verimsiz olma diyor kabullenici olursan bir şeyleri değiştiremeyeceğim ya bu benim aile ortamım dersen değişim gelecek güzellik gelecek hayatına kadersel olarak güzel yere gideceksin bunları yaptığın takdirde diyor sevgili balık arkadaşlarıma tarotun bu mesajı veriyor tamamdır sağlıktan başlayalım sağlık için ne öneriyor sizlere tarotun Evet kendini koru diyor Evren de zaten seni koruyor ailenden de korunuyorsun diyor eşin annen baban vesaire korunuyorsun dünyanın sıkı sıkı tut mikroplara sırtını dön sağlığına dikkat et vücudunu sev bünyeni sev sağlığını sev diyor bakın ne kadar güzel geldi rahatsızlığın varsa canlan doktor doktor hastane hastane gezeceksin ondan sonra kendini seveceksin sağlığını kendine çekeceksin diyor sevgili balık arkadaşlar ama bunu yapmanız lazımmış çok güzel geldi gelelim hedeflere umutlara hayallere hedef var amaç var bir şey belirlediniz 2020 yılında benim ondan mahrum olmamam lazım hedefe ulaşmalıyım amacımı elde etmeliyim diyen balık arkadaşlarım ne yapmaları lazım risk alabilirsin diyor risk alabilirsin kendine güvenebilirsin köstekçilere hedefine ulaşmak için yoluna çıkan engelcilere sırtını dön hedefin amacın her neyse onun elinden sıkı sıkı tut sakın korku yok İkilemde kalma kararlı oluyor. Anlatabildim mi sevgili balık arkadaşım? Bir anda bir şeyler elimize geçmeyebilir. Bunlar yapıldığı takdirde kesinlikle üzülmezsin, ağlamazsın. Çünkü kadersel olarak imparator geldi. Bunlar az önceki anlattıklarımı yaptığın takdirde üzülmeyeceksin, kayıpta değilsin. Kadersel olarak zihin gücün artacak akıllanacaksın bolluk bereket zenginlik gelecek kadersel olarak istediğin hedefe ulaşacakmışsın sevgili balık arkadaşım çok güzel geldi bakın bu mesajlara lütfen dikkat alın %20 evlilikler var %70 80 sevgililiği tercih edecekmişsiniz bu durumda sıkıntılar meydana gelirse ne yapmanız lazım mutlaka ilişkilerde küçük de olsa büyük de olsa sıkıntılar meydana gelecektir uzlaşmacı oluyor, canlı ol sakın kavgacı olma burada kavgadan da söz eder sevgili arkadaşlarım kırıcı olma serin rüzgarlar estirmeyin ilişkilerde eşiniz sevgiliniz veya yeni tanışacağınız kişiler barışçıl ol kabullenici ol bir şeyleri anlamaya çalış diyor partnerini partnerinde sizi anlaşıldı mı sevgili arkadaşlarım barışçıl ol diyor barışçıl olursan güneş gibi parlarsın atı görüyorsun değil mi mutluluk sizi bekliyormuş sevgili balıklar ilişkilerde neymiş barışçıl olacaksın kabullenici olacaksın anlayışlı olacaksın mümkün olduğunca iyi niyetli olmaya çalışacaksın bunu anlaşılmıştır baya bir yalancı iki yüzlüler ağırlıkta bunlara karşı ne yapmanız lazım sakın yenildiğini düşünme yenilgiden söz eder kartımız yalancıların iki yüzlüren karşısında bittiğini tükendiğini yerle bir olduğunu zannedebilirsin sevgili balık balıklar tamam cık cık cık. yenilgi yok yenilmedin bak zafer var amma velakin burada benim bazı balık arkadaşlarım şöyle düşünebilirler çünkü benim burada hissettiğim şu yenilmektense kaybetmektense bu iki yüzlü yalancılarla gereksizlerle ilişkileri düzeltmekten söz eder bu kartımız ilişkimi düzeltsem daha iyi olur düşüncesine kapılacaktır bazı balık arkadaşlarım yani prensip meselesi ama velakin bizde de bir laf var sevgili balık arkadaşım 40 yıllık kani olmaz yani derler balık başta kokarmış amuda da kalksanız üstünüze peygamberlik değinse, bu insanın kalbinde size karşı kötü niyet var ise, ne yaparsanız yapın, bu insanı insan yapamazsınız kendinize karşı, benim size kendi şahsi önerim uzak duracaksın, atacaksın hayatından, şimdi bununla alakalı bakayım, tarotum ne söylüyormuş, hmm, evet, tarot da diyor ki, %50 %50 verdi sevgili arkadaşlarım şimdi eğri oturacağız doğruyu konuşacağız çünkü bakın içlerinde ne kadar bazıları kıskanç kötü niyetli yalancı dolancı olsa da çok fazla yalancı olmayıp bir miktar iyi niyete yatkın olanlar da var bakın görüyorsunuz değil mi bizzat da gösteriyorum %50'nize diyor ki yalancılar sahtekarlar veya maskeliler için samimiyetsizler için balıkları diyor ki %50'nize bir an önce bu kötülerden kurtul %50'nize ise iyice bir düşün hangisi yararlı hangisi zararlı ona göre barış eli uzat diyor güzellik eli tekrar ilişkilerimizi işte düzeltelim iyi niyetle bir şekilde bunu yap diyor bakın resmen çıktı %50 %50 kötü alışkanlıklardan kurtul sil hayatından ama hayatından silme şansın yoksa yapacak bir şey yok. Barış eli uzat. Onlarla uzlaşmaya çalış diyor iki yüzlü yalancılarla, samimiyetsizlerle. Bir de böyle bir mesaj verildi. Bunu da iyi düşünün sevgili arkadaşlarım. Eğer hayatınızda zorunlu değillerse silin gitsinler. Bitti bu kadar zorunlularsa örneğin akrabanız atamıyorsun mecburen diyalogda olman lazım yapacak bir şey yok barışçıl olmak lazım kabullenici olmak lazım uyanık olmak lazım işte burada da bu mesaj veriliyor sizlere alımlardaki o küçücük sıkıntı karşısında ne yapmanız lazım bu bir miras olabilir krediler olabilir sevgili balıklar ev gayrimenkul alımları karşısında korkuya kapılma diyor ikilemde kalma sakın üzülme diyor ne yapacaksın Bekleyeceksin sabredeceksin öfkelenmeden sorunlara çözüm arayacaksın bir anda hata geçip sorunlara çözümü ararsan ebedi doyum mutluluk hakkın olan sana uzanacak sana gelecekmiş ne yapacakmışsın korku yok başarıya gideceksin sabırlı ol diyor sabırlı sorunları farklı yollardan çözmeye çalışacakmışsın sevgili balık arkadaşım evet güzel insanlar sizlere de böyle bir kadersel olarak mesajlar verildi miras mahkemeleriniz olabilir ya da kredi sıkıntılarınız olabilir aile büyükleriniz size istediğiniz malı vermiyor olabilir bunlar karşısında yapmanız gerekenler korku yok endişe yok ağlama üzüntü yok bir anda hata geçeceksin öfkelenmeden sıkıntıları çözmenin yolunu arayacaksın sıkıntıları çözmenin Yolunu ararken sabredeceksin, doğrucu olacaksın, sabırlı olacaksın. Doğrucu, sabırlı bir şekilde bunu yaptığım takdirde ebedi doyum, bakın ebedi doyum derken sizin hakkınız olan ilahi güç tarafından size uzanıyor. Üstelik de çift uzanıyor bakın, çift. Hem ilahi güç bunu size uzatıyor hem de kullar uzatıyor. Yani şu ana kadar hakkınızı gasp etmiş olanlar ister istemez size onu uzatmak durumunda anlatabildim mi sevgili balıklar İşte bu lütfen bu doğrultuda hareket edin çünkü aynen doğrudur ardından ne yapacaksın ne olursa olsun şükredeceksin sevgili balık arkadaşlarım uzun uzun derin derin anlatmaya çalıştım sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamına akacakmış benim güzel kalpli balıklarım hadi bakalım çok güzel efendim Kova ve balık arkadaşlarımın 2020 yılında o 12 aylık süreçte kaderlerindeki ağırlığa baktık ve gereken neyse önümüzdedir şu anda sevgili arkadaşlarım. Açılımımızın sonuna geldik. Lütfen bu mesajları dikkate alın çünkü aynısını yaşayacaksınız. Kaçış yok. Evet sevgili kova ve balık arkadaşlarım. Sizleri çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Linkler zaten videoların altında mevcut olacaktır sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum tekrar yeni yılınızı kutluyorum her şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın kocaman da öpüyorum hadi bay